çok soğudayız yanımızda otursun <gülüyor> ee, Oğuz Altın Ziraat Meclisi kardeşimize de burada bir limonluktayız limon bahçesi Mustafa Beyler bir beş ay oldu herhalde evet. bakımına başladılar ne yaptık limonlar neydi ne hale geldi kaç Onlar, yaşında bunlar limonlar aşağı yukarı bir 18 yılımız falan gitti. bir şey olup ama 18 bu yılı. 18 ben 6 aydır bakıyorum 6 aydır şu anda limonları Elimizden geldiği kadar mükemmel bir şekilde getirdik. İlk hayvan evet. sambasıyla başladık. Hı hı. Daha sonra rekor gelişimi dabandan verdik. Ağaç başı 700 gramla bir kilo arası. Üstten de iki sefer rekor gelişim sıvı Dekol gübreden. gübre, yaprak ha, gübresi. Yaprak ha. gübresi iki sefer verdik. Ağaçlar bu görünümü aldı. Şimdi şöyle gösterelim ağaçları. Şöyle limonları da görebiliriz dersen. Limon su Bu ağaçların tutumu bu şekilde görülüyor. Geçen sene yüksek oranda çalılaşma şöyle gördüğümüz bir ballık akma dediğimiz olay da var. Evet. Hemen hemen birçokunda var. Şimdi ağaçlar müthiş derecede bir de derece de gün yapmış. yapmış. Çok yüksek oranda. Temel geliyor şu. Bey Siz ne dersiniz? Siz de burayı biliyorsunuz. Aynen abi bu ee, nasıl bir değişim bu? Yani şimdi siz eski ağaçları görmediğiniz Görmedin. için e, bu değişim belki fark edemeyebilirsiniz ama Eskiye göre gerçekten ağaçlarda çok bir değişim oldu. E, ağaçlar gençleşti. Toplar, ne yaptı ağaçlar? Mesela ağaçlar kendini biraz böyle gençleştirdi, yeniledi. Meyve veriminde e, artmış oldu. E, yani diğer olarak mesela kurumaya yakın ağaçlar tekrar yeşerdi. Limonları limonları Aynen var. Limonları gösterelim şöyle. Şimdi normalde Kalite farkı da Limonlarda herhangi çıktı. bir yanıklık vesaire bir şey var mı? Şu an hiçbir bu şey sene, yok. Şu an gerçekten bu e, nasıl peki? Yani sıcaklık olarak Yüksek de çünkü Çok portakallarda bir bile, bir. bile mesela hiç doğru dürüst portakal Çoğu olmuyor yerde. ama şu limon bahçesi gerçekten yani e... şöyle sürgünü gösterelim. Köpeği görülyor. Şurada gidelim az daha. Şimdi <gülüyor> bu şöyle. bahçe bu bahçe e, 6 aydır Usta abi sen bakıyorsun. Evet. Tamam. Rekor gelişim tabandan uyguladın. Uyguladım. Üstten de iki kere yaprak gibi birisi evet. Şimdi burada Ağaçlar en iyi derecede kendini geliştirdi, tutumu gayet iyi ee, sürgünü çok bol evet, çok. yüksek oranda sürgün var ağaçlarımız akma ve ballık sorunu olan ağaçlar yılın çok kötü geçmesine rağmen meyvelerde de herhangi bir güneş yanıklığı Ateş yanıklı dediğimiz güneş benim tek kaynakları benim düşükledi yok şu an benim düşüklüğü de yok. yok şu arayı da bir gösterelim şöyle tamam. Tamam. şu sürgünleri bu yani ağaçlar genel tamam. manada 18-20 yaşında olan evet, e, ağaçlar bu şekilde var mı ekleyeceğiniz bir şey abi tavsiye eder misiniz ben sizi daha bütün, önce nar bahçenizle çektik 3 yıldır birlikte beraberiz sürekli e, rekor gübre ürünlerini kullanıyorsunuz Bütün çiftçilerimize ben tavsiye ederim rekor gelişiminde üstten rekor gübre uygulamasında sıvı Hı -hı. olarak tavsiye ederim yani, ben memnunum. Şu anda en ufak ee, sıkıntımız olmadı. Biz teşekkür kadar. ederiz size. Başkanınızı gezdirdiniz, sağ paylaştınız. Sağ buradan sağ. bütün Türkiye'deki limonculara, Antalya'daki özellikle limonculara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar.